Sait Beyler Değer unuttum demek Bir kez hatırlamaktır dostum Ansızın bir gece Uyanırsın uykundan Kurtulmak istersin en güzel rüyandan Gördüklerinin etkisinde kalsanda da uzun sürer gerçeği Görmen ve ayırman. Tekrar buluşmak için kabak gözlerine Hayal kurar bir düşünmeye başlar Kimisi rüyalarda buluşmak inan son çaremdi Ben sadece hayallerle tutabildim elini Benden geriye kalan tek şey sevgimdi sana En saçma şeyler bile seni anımsatır bana Bak sol tarafımda iyileşmeyen bir yara Sigarayı içirten de sendin yarayı açan da Bence hatırım soranlara cevabını sen ver Bir gün belki seversen her şeyi bırak ve gel Kalbim sevse de beynim senden nefret eder bir uçurumdan atlayıp ölmemek muhtemel Duygularım alıştı benim hep zarar görmeye Genç yaşta tattım bu duyguyu üzülme anne Elimdeki kağıt ve kalem, masamda da kahve Ekmek almaya gidiyorsan bir daha eve gelme Sevilmesem de sevmek için bahane yaratabildim Kanayan yumruklarımdan da hiç pişman değilim En güzel kabuslarımda sen vardın ve delirdim Sanırım cinayet işledim, ölen biri var o benim Bir rüya düşün. Önümdeyim önümün. Bir rüya düşürüm Kesilmesin gülüşün, bir rüya düşün, düşün. İçsizlikle kucaklaştığım bir anda Sevilmezsen üzülürsün, bir rüya düşün Önümdeyim ölümüm, bir rüya düşün Kesilmesin düşün. düşün, bir rüya düşün. düşün Bu acımasız dünyada Sevilmesin üzülsün Pencereler açık bağırsam duyabilir misin sesimi? Suçlu birini arıyorsak bak aynalar senindir Takıldığım engeller sanki ölümün ışığı gibi Belki de benimdir Yaşamının bir anlamı oluyordu konuşurken de Unutmamak için kendime söz verdim merak etme Dostum bu da umurumda değil bilmiyorum zannetme Avutuyorum kendimi gerçi bundan da sana ne Kırık kalbim can parçaları misali keskin Uyumdaki dağlar denizler kadar engin Zaten bu dağları sen işgal ettin Herkesten nefret ettiğim kadar ben seni sevdim Gecenin karanlığında aydınlatıldığımı gözlerin Sahte sözlerinin özlemi havlayan köpeklerin Bana ondan farkı olmayan bir insan gösterin En azından aynı aptallıkla kendimi kandırabilirim Yine bir rüya gördüm karanlığın ortasında İstemeden hapsoldum saçlarının kokusunda Bir de baktım ki kafan sağ omzumda Belki de sorun sende değil kafamın tam ortasında Hayatımın tümünü ben Gecelerde yaşadım Sözleri uyduracağım derken Yine sana yaktım En kötü anlarımda mikrofonuma sarıldım Son bir öpücük derken Yeni bir rüyada uyandım Bir rüya düşün Önümdeyim önümüm Bir rüya düşün Kesilmesin gülüşüm Bir rüya düşün İçsizlikle kucaklaştığım bir anda Sevilmezsen üzülüyorsun Bir rüya düşün Önümdeyim önümem Bir rüya düşün Kesilmesin gülüşüm Bir rüya düşün bu acı hırsız dünyada Sevinmesini üzülsün Bir rüya düşünün